Yırmızı kırmızı kırmızı. Kırmızı kırmızı. kırmızı. <gülüyor> kırmızı, kırmızı. <gülüyor> sarı gösteriyor. sarı gösteriyor. Hakeme sallıyor sarı. Gösteriyor. sarı gösteriyor.